güzel. Bak bakalım güzellik. Gel. Tümik. Şöyle arabayı çekeyim <gülüyor> istedim yani. varmadan hemen sağ sağ doğru zaten Göynük kanyonu tabelası var. Ki biz kaçırdık. <gülüyor> Evet, tırmanış başladı Mert. Karşımızda görkemli görkemli duruyor. Gövünü kanyonun da eşiği deniyor. Hmm. Haydi bakalım o zaman. Şurada bir fotoğraf isterim tamam. Standart bir Turizm göstergesi olan hediyelikçiler. Hindi. Efendim hindi. Oo ağaca bak efsaneymiş. Gel şeye bakalım. Şuradan bakalım neymiş. Bana bak. Standart Antalya'nın kanyonlarından birisi. Göynük Deresi. 10 kilometre falan yürüyüş yolda var. Farkı evet 10 kilometre yürüyüş, yürüyüş yolları var. Ya bu şöyle, şu şu kanyon var işte şurada bak. Şu iki dağ arası var ya. Buradan böyle çıkıyor. Hani Eda biz seninle şey, çay içmiştik ya tepede. Hı hı. Onun videosunda bu videoya ekleyeyim. Olur. Ee, orada böyle bir delikli kaya falan var. O TRT vericisinin bir kısmına yani Hisar Çandır'a doğru çıkıyor. TRT doğru. Tabi ayrılıyor da yukarıda. Bayağı bir yürüyüş yolu var. Bayağı saatlerce sürüyor ama. Yazın gelirseniz burada havuz var, yüzebiliyorsunuz. Aynen. Havuza girmek de tabi yani doğal havuz. Evet. O da ücretli. Hı -hı. Havuzcuk da güzelmiş. Hı -hı. Kişi başı 16 liraya girdik. Zipline de yapabilirmişiz içeride. Zipline kaç liraydı? 130 kişi falan. Ha. İşte se dediğim o Hisar Çandır 19 kilometreymiş. Göynük Yaylası diyor. Bu şekilde kanyondan efendime söyleyeyim çeşitli noktalara gidiliyor. Harika, romantik. <gülüyor> o kadar ileri gidiyor ki kamera şey yani hani şeyden çekiliyor, değil mi? Yani yazın burada yürümeyi tabii ki düşünemiyorum ama derenin içinde zevkli olur tabii Aynen. ki. Ama şimdi gayet romantik, güzel. Bak şeyler var orada güzel. Oturlar. <gülüyor> otur otur, otur taklar var. Ahşaptan hep bir şeyler yapmışlar zaten. Hadi. Adam dövmek için yanlış anlamayın. Ne? Özgarha mı? Bir şey. Oo, canlı. Bak bir adam önden gözüküyor. Aynen. <gülüyor> Bak. Cüce gibi bıyıklı böyle. Elinde bir şey var asası var. Asalı cüce. <gülüyor> evet hocam bakıyorum da. Güneşlendi orası. Evet çok keyiflendi. Aşağısı da kahverengi. Evet. Havuz bu. Gördüğünüz gibi çok güzel. İleride de bir havuz var. Şöyle... Devam ediyor. Evet. En sevdiğim şey var Mersi'de. Neyi var? bak. O çok kötü büyüdü. Bu karameliz olmuş ya. Aynen değişik bir ağacın kökü mağara yapmış. Mağara yapmış ağacın kökü. Burada vardı kökün oraya sağlam. Aynen öyle. Evet, evet hocam. Evet daha güzel. Bunu birazcık kendileri mi yapmış yoksa tam biraz yapmışlar? Köşeyi bacayı birazcık çevirmişler değil mi? Kölet için. Olabilir. Hmm. kanyonda devam ediyor işte yol. Uzun. Evet <gülüyor> şurada Eda hocamın gittiği yerde. Ha zipline de bulunmuş. Kanyon 1,5 diyor. Hisak 18 diyor. Şöyle arkadaşlar. Buradan motor gitmez. Yani giderdi, de. Şavis falan gider. Motor buraya alacaklarını nereden çıkıyor? Yukarıdan ince, yukarıdan. Eda köprüden geçiyor. Köprüden <gülüyor> çok köprü ya şey yani çok uzun. Evet derin Uyuruyorum. bir. Orta bir dinleneyim. Dikkat et de köprü çökerse boğulma. Aynen. tuvalet, bir şeyler, dondurma mısır bir şeyler, zipline'ci başı, sporcular, vallahi koşuyor adamlar. Baksanıza nefis gözüküyor yukarası. Evet buraya sadece zipline'cılar çıkıyor gibi bir his var içinde. Öyle değil öyle. kesin öyle. Evet. Güzel bir köprüymüş ama. Köprü güzelmiş hocam. Skandım. <gülüyor> evet bayağı buradan geldiler. Az önce geçti. Gidiş. Şöyle şöyle geçiyormuş. Geçti, geçti. Ama fayda. Gel sen de. Şuna bas? Aldı dedi buradan mı? Oradan birimiz geç. Hayır sonrası yok ki. Geçtiyim yine. Evet. Bu ne güzel gözüküyor o ne öyle? Bilmiyorum. Fotoğraf çekiyorum burada. Bir, bir daha bir var var. Doğan mı? Karşısına geçtik Kanyon'un. Kanyon'un karşı yoluna geçtik. Evet bu arada Diğer yollardan birisi Gönülük Yaylası. 9 kilometredir yürüyüş yolu da bu. 1 kilometre diyor Kanyon. Buradan da gidiliyor. Yol olarak. Su kuşu. Evet, şu anda şu an itibariyle karşıya bir köprü yapılmış. Bir adet zipçiler. Evet. Aşağısı değişik gözüyeceğim. Evet. Buyurunuz önden. Köprüde güzel fotoğrafınızı çekin. Hmm. Oo. Hey. Ne yapıyorsun orada? Sallanıyor mu? Evet, köprüden geçiyoruz. Benim hiç fotoğrafım yok. Şoförde. Güzel arka plan. Aynen. Bu tarz. Kapasitesi var. 5 kişi çıkabilir bu aynadan. Çok kaygan ha. Evet, taşıma kapasitesi 5 kişi diyor. <gülüyor> Çöplüden geçtikten sonra... Buraya da gidiyor, bu gidiyor, dönüyor. Şimdi geri dönüyor işte, onu evet. diyorum ben de. Bunu sonra dönüşte buradan çıkalım. Gel Aynen. geri gidelim. Aynen. Çöplü. <gülüyor> Sonbahar yaprakları. Yenge ayın. Burda da havuzcuk var. Bak Mert ne için aktı yerler. Evet evet, hemen kendi yuvarlamış. Yazın olsa oradan aşağıdan yürüdük. <gülüyor> evet, i̇şte adam için diye yatmıştı. Evet, kanyon orada. Yoldan oraya doğru gidiyoruz. Daha ne diyordun Demin? Sence yukarıya kadar gidebilecek miyiz? 700 metre kaldı artık. Evet. Bence gideriz. Çünkü buraya gelmişken gitmek gerekir. Öyle değil mi? Evet, doğru. Bir daha gelmeyiz çünkü. Gönlüm. Yeni keşfedilecek yerlere gideriz. Bir daha gelmeyiz. O zaman burayı bitirelim. Haydi bitirelim. Aferin. Haydi bitirelim, burayı bir bitirelim. Kaç metre kaldı Eda hocam? 200 Last 200 meters Çok güzel <gülüyor> değişti ama. O yere çıktıktan sonra çok güzel oldu. Eda dedi ki ben dedi kahveci istiyorum aşağıda dedi. Ve dediği gerçek oldu arkadaşlar. Aşağıda yer açıksa inşallah açıktır bilmiyorum. Yemen kahvecisi var aşağıda. Dileklerin kabul oluyor. Ben de dedim ki bir daha yokuşu aşağı ineceğiz mi? İnşallah inmeyiz falan bir şeyler. Dedim. Ve indik. Benimki de oluyor demek. Ki. Son bir yokuşu iner inmez. Bayağı şeye gelmiş oluyoruz. Kanyona. Artık Bundan sonra kanyoning'e dönüyor. <gülüyor> Tabii ki de yemen kahveçisi kapalı ama sonuçta var mı? Var. Evet. Vay be. Bir tane direkli köpek geldi. Bizimle. Artık bizim var. Aynen. Tidrekli köpek oyunu çok sevdi. Sıkılmış. Aaaa <gülüyor> köpek yok <köpü>. Nerede acaba köpeğimiz? Ne güzel oynuyorduk. Bizi pusu kurdu şurada bankların arasında yatıyor diyor. <gülüyor> Birisinin geri aşağı iniyoruz değil mi hocam? Yes. <gülüyor> Şimdi... Evet köprüden geçti gelin tekrarlanıyor. <gülüyor> ben bilseydim buraya hiç girmezdim. ilk başta. Ne bileyim? Evet. İlmağı yorsun ki. Çünkü orda sudan geçmek biraz Aynen Gereksiz oluyor Mantarlar Mantarıcıklar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi yiyelim onları Magic mushroom Haydi Eda ile geçiyoruz la. ben seni çekirdim İşiyemez Ya <gülüyor> <Plata> yapmış. <mı>? <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, artık yürüyüşü bitiriyoruz. Çatıdan geçtik. Çok güzel bir trekking oldu. Teşekkür ederiz doğaya. Bu de Burada bize. Bu da nava sıcak olsa yapılacak bir sürü şey var. Gelin. Aynen. Kanyon yiyin. Çok İşte yok. Rafting, kanoing. Rafting, odur, budur. Her şey sana ait. Nine. Yeme, içme, yüzme. Sarmaşıklar çok güzel olur. Neymiş? Şey Sohanlı bitki olduğunu iddia ediyor Eda sarmaşığın. Sohanlı sarmaşık. Evet. Historia Eda. Historia Unamor. <gülüyor> <gülüyor> Beni çeken yok arkadaşım. Sanki kış değil de son <gülüyor> Çok güzel değil mi? Evet, kırmızı ağaç. Bu ağaçı seviyorum. Dağlarda çok var bu. Maki. <gülüyor> Dağ bak Tarzan'ın Jane dalı var orada. Aa evet. Hırt. O bir sarmaşık, dal değil. Jane dalı. Jane dalı mı? Ben yürüyorum. <gülüyor> Görmüyorduk iyi onu <oldu>. söyle. <gülüyor> ya, yalnız mi? renklere bak ya. Adı... Şu anda Mert bir şey yaptı DJI'dan. Şu renklerin önemini vurguluyorum size. Sizler için renklerin önemi vurgulanmakta. Renk mi? Renk, renk mi? Renkli. Bakın yeleğim. Bakınız. Bak bak bak bak. Görüyor musun? Oldu mu böyle olacak. Hadi bakalım. Gel. Bak. O şeyler için ya, film falan? <gülüyor> ne çekenleri... Mis gibi bir gezi. Bal gibi bir gezi. Hmm. Kuyumsuz. Bir şey mi? Fahmetçi. Bir şey. Dilleri çocuğunu burada bırakıp kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve son artık bitti arkadaşlar. İniş son iniş. burada acayip güzel kokuyor akşam şeyi. Oh! Ne o? Of ya! Akşamları Bak. bu. Ne bu? Şey bir bitkinin. Kokusu. Vahşi bitkiyor işte. Ya. Acayip güzel koku veriyor ya böyle. Yanık şey. böyle şey gibi, ot gibi değişik kokusu var böyle çok. Şey kokuyor mi? ya, tütsü kokuyor bayağı. Yandılı ağacım. Oğlum orada vatandaşlar ne diyor olur mu? Evet, Evet Edoş nasıl geçti? Güzel geçti. Çok güzel yani, bir kez oldu. tavsiye ediyoruz. Hepinize gelmeyi bir tavsiye <gülüyor> ediyoruz. Çok sevgili geçti. Tam bir yaklaşık hafta sonu gezdi. 3 <gülüyor> saatlik sürecek bir yürüyüş. Evet. Git gel yani. Topla. Aynen. Bye, bye. Bunun devamı. Eda sucuk yapıyor. Nerede ateş yapıyor? Arıcı amca var. Hazırlanıyor. Burada da bir arıcı amca var. Hemen şuradan geldik. İki adım. Yani arabalar şuradan geçiyor. Hala kanyonun içinde gibi bir şeyiz yani.